Evet Bir de ablamız bana bir eşya verdi değil mi? Kişisel bir eşya mı verdi? O şey için A, Hayır Kişisel bir eşya bulacaksın İçer evet. Arkama yaslanıp e, First person'dan çıkmak Ne ne neden? <gülüyor> <gülüyor> Korkmamı istiyorsun <gülüyor> Korkma değil mi? Korkmamı lazım Aga okay, ya. Tamamdır. <Gülüyor> Gaya müziklerde çok gericeğe. <Gülüyor> Niye vuruyor? Kırılıyor mu dur acaba? Etrafta başka bir şeyler de var mı diye bir bakınacağım şunlar. Anlık <gülüyor> şu ayak izi gibi geldi. Hiç bak. A acaba ki yağmamış mı satayım? Yağmamış. Sağda bir tane ufak kulübe var. Altan ne oldu? Şu Lan. Hızlı kapanma. Bir gireyim içeri. Bunları alamıyoruz, çalıştıramıyoruz. Ne oldu lan? Bir mi var burada? Şunu da alamıyor muyum? Bunu açamıyorum. Tamamdır. Ulan. Aa, yine hayaletli yardım ya. Uf. Ablamız şaka yapmıyormuş gibi duruyor. Onlara avr... of. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya of. A <Abi> ben <gülüyor> kısa bakmadan bu bölü <gülüyor> şey oynamam <gülüyor> yani efes oynamam karakterden göreceğim. Lan. vatte <gülüyor> <What> <gülüyor> Lan Lan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa ne oldu? Tamam şuradan da bir şey gelecek. Ne oldu? Ya korkuyorum. Evet oynayın. Ab beni tamam hadi. <gülüyor> Balayişik ediyorsun abi. ama yani. Balayişik ediyorsun <gülüyor> abi o yüzden fb söyleyeceğim elevator. <gülüyor> ya. Hasar alıyorsun onlardan kaçmam lazım. Abi Sizler de patlayacak mısınız? Ya anıl ya korkuyorum abi bir şeyler öyle ne var buralarda? Bak o yakındayım lan <gülüyor> ya of of kovayi o kovayi <gülüyor> Kırıyor asansörü nasıl çalıştırıyorsun abi? Yok belki ne bileyim basarım hayaletli bir şekilde gelir falan diye düşündüm. Yani umarım gelmez. <gülüyor> ya bence de umarım gelmez. Ya alçık usta et, futbol tutmam. Tamamdır. Şunlar sihirli bir şekilde bana uçacak değil mi? E ben karanlıkta başladılar. Eee bu arada bir şey sormak istiyorum. Evet. E, hayalete komuta işe yarar mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Edeve <itir>. ete <Deneme>, gör. <gülüyor> Account floor bilmem ne bir şey. Ah, bu da o bozuk asansörün bir parçası demek. Açabiliyor muyum buraları? Açamıyorum. Diğer kapıyı açabiliyor Ay kesin kesinlikle... çok bir şeyler çıkacak gözüm kapatıyorum. Başarısız <gülüyor> level 8. tamam. Fuck you kapı. değil şey. Abi Junkan da burada çok korktu değil mi? <gülüyor> yani. Lan. Onu kurtarsan aldı. Ya bırak ablaymış hayalet o değil sanki bilmiyoruz. Ebbenin <gülüyor> yaklaşma lan alamıyoruz bunu değil mi ya? Vur. Vay hayalette tabanca işe yarar mı doğruysa de? içinden geçmeye sürece işe yarar sağlam. E sabah cehennem oteli çocuğun kesilmiş kafası otelin çamurhanesinde bulundu. <gülüyor> ya! <gülüyor> Hayır ya. <gülüyor> dur dur dur. Arada kıstırıyordu beni. Açamadığın kapıdan geri geldin. Geri geldin geri. ilk düştün ya. Aaaa! Yani. Tamam, oradan gitme. Şeyden devam et. arada? Kızdım şu anda. Sağa dönmüştün. Sola dön şimdi. Ya. Kapasının bulunduğu çamaşır hani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha. Ne? Deneyelim. Ah. Açılmadı. Ama şiraneye gir. İstemiyorum. Belki kafa vardır. <Gülüyor> ne oluyor anasını satayım. <Gülüyor> bu oyunu gecenin bir yerisi oynamadığım için şu anda çok mutluyum. Aa, bu bölümü gece oynamanı isterdim. Kazanın daire... Kazan dairesi anahtarı. Al. <gülüyor> Fuck off abla. Senin hayalet olduğunu biliyorum. Hiçbir güç... Başka bir şey yok değil mi? Beni seni kurtarmaya yönlendiremez. Ya, yeah. İğrenç bu adam. Aa, Arkadan. Aa burayı şey Arkadan. Orada acaba bir aralık bir şey var mı diye bir deneyim dedim de şansımı. Var. Var, oradan çıkabiliyorsun. Sola da. Kazandayız. Ay, ay. Ya daha da O Ah Şerif size bak. Ya of, <gülüyor> ya of. <gülüyor> <gülüyor> Abi dur, ayarlayacağım. İkna atayım kan darbesi, kan kusması, kan kürü, kan hücumu, kainlik at. Ah kainlik. Başla. Koy! Koy! Koy! Koy! Lan ne oluyor? <gülüyor> Koy! Koy! Koy ölecek! <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> ya! What the fuck? <gülüyor> ya! Ya! Kaydıklı! prenet evinin emin ışığı evin yani asansörü şey yapmaya çalışıp elektrikli bir asansörü çalıştırmaya çalıştı. Cidden mi? Cidden evet. mi? Cidden mi? Yani, mecburen oraya gidecek. Düşen biliyorum düşen. <Gülüyor> ha. Ya ay biz tekrar yedik onları. O anlardan kaçamıyorum bildiğin tamam tamam ee, hızlı bir şekilde tekraracağım arkamda gel senin <gülüyor> can, can, can, ghost. <gülüyor> diğer tarafa bakmamıştı ne o tarafa da git bende bari hadi bakalım Başka var mı üzerime atlamak isteyen resim? Çok <gülüyor> sinirliyim şu anda. Ma, hmm, burada bir şey yok dört düzgün. <gülüyor> Kağıt evet, vardı. Orada. Ne orada bir dakika. İzir, kağıt var bak arkanda. Yerde. Kapının, o değil o değil. Kapının okuma okuman gereken kağıt. Kalip aile itfaiye şubesi Olan hoslan geriye kalanları arıyor. Oh shit. Offs. Tamam Geriye kalanları arıyor Harika Çıkabilirsin Diğer taraftan çıksam acaba bir sıkıntı yaşar mıyım? Zeki çocuk Lan daha Abi farklı bir alana düştüm Yani aynı yere mi düşecektim? Oyun bu kadar ayrıntılıdır diye düşünmemiştim de, nasıl çıkacağım lan? Oha! ha tamam tamam, tamam, no problem. Şuradaki yapılacakları hızlı bir şekilde tekrar yapayım, burada bir şey yoktu. Bir şeyler alıyorduk sanki buradan. hayır. Almıyorduk değil mi? Açamıyorsun. buradan bir şey alıyorduk ama yanlış hatırlamıyorsam. Ah, bilmeme rağmen tısıtırıyor. <gülüyor> Hepsini beynime yeyim, tamam? Kaçılmıyor değil mi onlardan? Kaçabilirsin sağa solda Arkada kağıt var bak. Şeymiş değil mi? Aaa onları okuyunca mı açılıyordu? Aga be. Hayalet olunca kapı açmakla da uğraşmıyoruz. Aaa ah, kebap. Yoo tamam buradan böyle bir şey yapmamamız gerekiyormuş. O kazan dairesine girmemiz gerekiyor mu? Evet. Orada elektrikleri açıp hızlıca açman gerekiyor. Elektrikleri böyle daha rahat açarım herhalde. Açıp kaçarım herhalde diye düşünüyorum. FPS zor oluyor. Düm düzdüm düzdüm düz gitmem gerekiyormuş. Aa dur. Kaydedicek. <gülüyor> <gülüyor> Oyun kaydedildi. Harikasın. Koş. Koş. Uh. Tam burayı da kaydedeceğim. <gülüyor> Burası ilk geldiğimiz yer değil mi? Düz düz gideceğiz o zaman. Hayır hayır asansörü gideceğiz. Aaa buradaki asansör mü çalışır durumda? Diğer tarafta. Bir dakika diğer taraftaydı galiba. Hayır. Şurada Hı -hı. değil mi asansör ya? Hayır yazıyor orada koskoca elevator diye. Aaa gök körü. Hayır. <gülüyor> Soladın. Badağın. <gülüyor> Sıfır, sağ dedim, bu sağ mı? Hayır, arkana. baktım baktığımda görmüyorum ben buraya. Allah Allah, değişik bir körlüğüm falan mı var anasını satayım? <gülüyor> <gülüyor> Oradan bana fırlamazsın herhalde. kadın var bak karşıya bak karşıya. Aa. Abla sen daha kişisel ve eşyanı bulamadım. <gülüyor> ya ne oluyor ya? Abi ben Masada bir şey mi var? Masada bir şey yok. Ben de öyle de düşündüm ama. Evet. Yansımaymış. Şuralarda bir yerde bir şeyler cüzurtuyor. diyor ayrı bir şey. Arkamda bir kapı daha var. Ya oma be. Açılıyor Ya abi doç özürlü olduğumu <gülüyor> düşünmeye başladım. Pardon merdiven kırılmamış mıydı? Ee, Bende onu düşündüğüm için diğer merdiven kırılmıştı o kırılmamıştı. Ay bak kırık adam. <gülüyor> Ablamı lan o. çöp de kesine demedim zaten. Çöpte de kesine demedim zaten. Şuraya dedim. Anlık orada boşlukta havada mı duruyor diye. Yaa... İstemiyorum. <gülüyor> ya istemiyorum. Şimdi yönünü de seç. Hadi. niye vuruyor? Bunun Çünkü şey o üzerime var. gelecek, biliyorum. Bu, bu, bu, bu, bu mu? Bana öldürdüğün o çocuğun şeysini mi göstermek istedin? Odasını mı göstermek istedin hayalet? Kevaşa ya. Ay! Get out. Ahaa, skaa. Lan. Kafana atarım bunu. Acaba bunları, eşyaları dediği şeyler bunlar mı ki? işe yarar mı? Denemekte fayda var, yanımda götüreceğim. Değildir herhalde, Bir bazı sonuçta. Kafana <gülüyor> yediğin tane ama farkı yok yani. Olsun abi ben bunu... Hayaletin beynine gömeceğim yani. Ee? Ne? Elimde bazo var. Tehlikeliyim. Yanıma yaklaşma. Şey, belki Ah. Başka bir ceset. Polis ikinci çocuğun odunluk kereste gibi kesildiğini. Eee. Eee, <gülüyor> <gülüyor> vampir ablamız baya paronayak gibi duruyor abi. Hangi vampir ablamız? Vampir ablamız demişim hayalet ablamız. Bunlardan çıkmak <gülüyor> için LSC'ye basıyorum. LSC'ye basınca Tekrar da... E'ye basman gerekiyor galiba. Ha tekrar E'ye. Acaba şu... Girilmeyen odaya girebilecek miyiz? Veya... İçeriyi tekrar atma konulara. Bir şey var mı yok mu? Dolapların oraya yapalım Dolaplara bir basmaya çalıştım ama bir şeyler olmadı galiba. Yatan, diğer tarafında da ufak bir dolap vardı. Yatan. Yatağında. Üst raf Anahtarı. Alalım. Üst kat kat. Raf al kudum anasını satayım. Fontu görme özürlüyüm şu anda. <gülüyor> Açamadığın kapının anahtarı. Büyük bir ihtimalle o. Burada mı çaldı o? Evet. Bir de burada Şey yok ki. Arkamda bisiklet anasılacak. ben Yok. telefon çaldım. Telefon çaldı sandım. Ping ping diye. Bisikletlerde olur ya. Üst katın... O şeysi... Of nasıl gireceğiz? Evet dikkatli bakmak lazım. Şu giremediğim odayı bir deneyeceğim söyleyeceğim. Veya buradan üsteme çıkmam lazım. Giremediğin odayı. Giremediğim oda. görmedin ama. Adam burada durum sana odayı gösteriyor. Harbi be. Evet. Ee, görmedim ben. Şuraya basarsam düşecekmişim gibi hissettim. Augusti ben mi görmüyorum. İntihar cinayet vakası. Ocean House katilini muhtemelen yangını çıkaran kişi. <gülüyor> Alışkanlık. Oralarda başka şey bir şey yok sanırım. Oraya gireceğiz Aa harbiden buralara girilebiliyor mu? Üste çıkılabiliyor mu? Yok sadece tek taraflı basabiliyoruz anladım kadarıyla. <gülüyor> ya, Bu kadarıyla Ya bu arada hayatımda asla yapmayacağım şeyleri yapıyorum şu anda <gülüyor> Ya, yardım et. Görev. Hemen onu okuyacağım. İlk önce bir oyunu kaydedeceğim <gülüyor> <gülüyor> Beni şahı çok şey yaptı, huzursuz etti. Özel bir tekne arkasından sonra. <gülüyor> o geliyor dedi. O, o kim? O kim? Kahretsin, o kim? Geliyor işte birisi yani. Kaynağı hakkında az asla sorulacak biri için değerli olabilecek popüler mod, e, modelden bir araba teybi. Bunu mu almışım anasını satayım? Hayır ama Şurada kıldım, ha. onu çaldın ya da ilk de çaldı. Yok bunu. anladım da anlık bir şey oldum. E, günlüğe benzeyen yakılmış kalıntılar. Yeni geldim burada Santa Monica bir hafta süren bir tatilimiz var. Bize otelin büyük açılışına yer ayırttı. Burası muhteşem bir yer, hatta büyüleyici. Çocuklar bütün öğleden sonra yüzdü. İlk iki günlerdeyse mükemmeldi. Bunun dışında Eda annemden aldığım madalyonu sormayı bırakara, bırakacak gibi durmuyor. Bana başka bir hayranım tarafından gönderildiğini düşünüyor. Eda tatlı olabilir ama bazen kıskançlığı bunun da üstüne çıkabiliyor. Umarım yarın daha iyi hisseder. Bugün hava güneşli bir tane bir de bulut yok ee, de biraz gergin görünüyor benim yeni erkek arkadaşımın kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz zavallı et Kim lan bu et Bu sabah otel misafirleri için e, bir piknik vardı oldukça büyük bir kutlama et kötü bir ruh halinde ona tek aşkım olduğunun güvencesini vermek için ne yapabilirim bilmiyorum İyileşmeye başladığı tek zaman sabah görevlisiyle konuştuğu zamanda erkekler ve oyuncakları. Son iki günümüz kaldı. Şükürler olsun sonunda eve gidiyoruz. Et benimle ya da çocuklarla konuşmuyor. Ondan birden fazla kez banyoda madalyonu tutarken ve ona bakarken buldum. Korkarım bir çeşit kriz geçirdi. Eve gidebileceğimizi söyledim ama sadece kafasını salladı. Bana bakmıyor. Sadece eve gitmek istiyorum. Evet bu sabah erken ayrıldı. Onu ıı, o zamandan beri görmedim. Bir saat daha geçti hala onu görmedim. Otel yenisini arayacağım. Daha iyi dileklerime karşı. Ed dışarı alt katta onu aramaya gitti. Onu getirmesi için Tiffany'yi göndereceğim. Eğer bekle biri kapıyı çalıyor. Aman tanrım. Ed'in her yeri kanla kaplı. Beni öldürmeye geldi. Abla bunu nasıl özürsün? kendimi banyoya iklettim. Delirmiş durumda. Son saatek birlikte olacağımızı ve asla gitmeme izin vermeyeceğini söyleyerek bağırıyor. Lütfen biri yardım et. Yazısı izleri. Sayfanın sonuna kadar devam ediyor. Ağabeyinin kalemi kaymış. <gülüyor> Uff, fark ettim. Lav. Hey. Ha ha ha.